bizim arkadaşlar bugün kart açmındayım hamur açmamı yapıyoruz. Ee, karısına günlerinde evde kaldığım için yani evde kaldığı al günlerindeyiz kısacası e, ben daha önceden burada iki tane yaptım annem bir de yapıyordu ben de yanına geldim yapıyorum. Ee, bu kadarını yapmıştım ben. Açtım hamuru. Şimdi geri kalanını yapacağız. Biraz daha açacağım. Annem ince olsun dedi öbürlerinde. Ben de ince yapacağım buraları falan daha kalın. Bu arada ellerimizi yıkamayı unutmuyoruz. Pop, pop ellerimizi yıkayalım. Dışarıya çok da çıkmayalım. Arkadaşlar, Ramazan'dayız. Ramazanınız kutlu olsun. Ben oruç tutuyorum. Vakit getiremedim. En sonunda annem dedi, sen bunları severdin, niye yapmadın dedi. Ondan sonra ben de geldim yapmaya başladım. Sonra işte ya başladığımdan beri böyle gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz hamurumuzu ondan sonra eee şu ne bilmiyorum kıymayı herhalde bunu koyacağız ondan sonra pişecek ondan sonra yiyeceğiz Açıp, buraları içine koymaya geçeceğim. burada taşmış biraz. Daha çok denemediğim için yapacak bir şey yok. Ve... Tamam. Ben de şöyle yapalım. Tamam. Sen de ben elimi süremiyorum. O yüzden böyle alayaz. Koyoz koyoz. Kaldışları kaçtı ama pişirmez. Biraz Yine bağlıktık. Müthiş bir becerik. Var. Şu kısmı alalım Bunu da buraya koyalım Evet şimdi Bunlardaki yaptığım gibi Şöyle bunlarda yaptığım gibi Buraları kıvırmaya Geçiyoruz Bu en büyük olacık Sandığım kadarıyla Elmek baştı Bir de bunu kaldırmak var. <Gülüyor> Burayı da kıvırsa tabii becermemiz lazım ilk önce. Burayı biraz kaçırmışız. Şuradan oraya ne? Evet arkadaşlar tamam Tabi bunu bir daha almak var Evet arkadaşlar Şimdi şunu kaldıralım Evet Bunu nasıl yapacağız Arkadaşlar yapılmıyor Şimdi babamdan yardım isteme zamanı Ece bozuldu Belşik gibi oldu Müthiş bir başarı elde ettik Arkadaşlar diye annemin dediğine uygulayacağım. Burdan bu hamur çok büyük tabii. Herkes böyle yapıyor, ben de böyle. Allah abi olar. Ma un al, un un un un. Masa yapışıyor. Diye şey un yapıyorum. Hayır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Bu nasıl sığdıracam onu bilmiyorum tabii ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, siz de evde kaldığınız günlerde. E, oruç tuttum Ramazan'da en iyi öyle vakit geçiyor. Bir şey buluyorsunuz. Tabii. Önceki oruç tuttum daha önceden de. O zamanlar bir şeyler yedim unutup bugün yemedim. Evet bu benim için bir başarı. Aykut da tutuyor. Konuşmuştuk. Aykut da bu Ramazan'da 30 gün. Ben de 30 gün tutarsam babam bize kutu alacak. Bu ben yani de çektiğiniz videoyu yayınlamamı istiyorsanız bana gönderebilirsiniz. Ee, ben tabi babamla pazarlık plan yapacağım. Uzun zamanda videoyu sevekmiyordunuz. Arka arkaya bugünlerde biraz fazla video göndereceğim arka arkaya falan. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evde kalın. ve evinizde çektiğiniz videonuz varsa ee, öde çektiğimiz videomuz varsa bana göndermeyi unutmayın 23 insan birkaç gün sonra kutlu olsun zaman amadığımız Tabii daha kutlu olsun Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evde kalın görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evde kalın. Bay bay.